Arkadaşlar selamlar. 2022 model Audi A3 aracın kumanda pili nasıl değişir? Onu tarif etmeye çalışacağım. Anahtarımız şu şekilde. Öncelikle bilgi vereyim. Şu kısımda tırnaklı bir bölge var. Bir araya sokuşturacağız malzemeyi buradan değil de alt kısımdan verirseniz daha iyi olacaktır. Şöyle ufak bir ince bıçak ya da falçata yardımıyla zarar vermeden Yavaşça kaldırıyorsunuz. İçin şu şekilde. Dediğim gibi şurada geçen tırnaklar var. Takarken de ilk önce buraya takacaksınız. Sonrasında ise şurada iki tane kalın diş, iki tane de ince dişli olan yer var. Şöyle ince olan kısma hafif takarak kaldırıyorsunuz. İşlem bu şekilde. Sonrasında ise yeni pirimizi getirip Önce kalın gelecek olan yere sonra ince olacak yere oturacak şekilde takıyorsunuz. Daha sonra işlem aynı şekilde önce üst kısım sonra alt kısım dişler oturtacak şekilde bastırıyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Videomu size faydalı olduysa sayfamızı takip edip bizleri beğenirseniz videomuzu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.